Erzurum çarşı pazar Leylim aman aman Leylim aman aman Sarı gelin Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri Ben Özgür Çetim Youtube kanalımıza hoş geldiniz Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canımanın bu bölümünde ise Çok ilginç bir oyunu inceleyeceğiz Türk yapımı bir oyun ismi Erzurum ve anladığınız üzere Erzurum'da geçiyor. İlginç bir oyun olmuş. Bu oyunda Erzurum'un soğuk ikliminde değişik bir maceraya atılıyoruz. Bu macerada dünyaya bir gök taşı çarpıyor, esrarengiz bir gök taşı ve onunla beraber ortaya çıkan olaylar da yine bu oyunda bizleri karşılıyor. Bakalım Erzurum bize neler sunuyor? Hep beraber izleyelim. Erzurum oyununa hazırsanız başlıyoruz. Bu arada bu arada onu söylemekte fayda var. Fiyatı 21 TL. Biz 21 TL aldık. 21.25 TL aldık. Sitemden ee, bir indirim vardı. Hem dedik bir yerli oyuna katkımız olsun. Hem de bakalım yerli oyun nasıl olmuş bir e, oynayalım dedik. Şimdi gelin oyuna başlayalım. Çok güzel bir bağlama sesi. Siz de duyuyorsundur diye tahmin ediyorum. Erzurum'un evet şu anda. Karlı havasındayız arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Şimdi birkaç farklı modu var. Bir hikaye modu var. Serbest modu var. Mücadeleler modu var. Ayarlar var. Künye var. Künye'ye bakalım. Fatih Uzun yapmış oyun tasarımı ve kodlamasını. Logoyu Öykü Ertek yapmış. De, karakter animasyonları Fatih Uzun, Adopt Mixamo. Oyun içi müzikler var burada yazıyor. Mini müzikleri var. İşte Unreal Engine falan onları kullandıkları şeyler yazmışlar burada. Şimdi biz hikayeden başlayalım. Ben serbest bir mücadelede oynuyorum. Mesela mücadelede işte domuzlar saldırıyor, ayılar saldırıyor filan. Silah alıp orada hayatta kalmaya çalışıyorsun. Ben bir hikayeden başlayayım. Tabii oyun uzun uzun bir oyun arkadaşlar. Biz burada yaklaşık bir 8-10 dakika oynayacağız. O yüzden hani devamını artık siz merak ediyorsanız sitimden alabilirsiniz. Onu da söylemiş oldum. Çok büyük bir donanım gerektirmiyor. Biz bir oyun canavarları oynuyoruz, bir monster, huma 85'de oynuyoruz ama. İşte 10. nesil i7 işlemci var. Nvidia'nın 1060 işlemcisi bulunuyor. E ama bu kadar çok güçlü bir donanımada ihtiyacımız yok. Çok güzel de bir müzik çalıyor ama müziği bırakalım. Şimdi biz yeni oyun diyelim ve oyunumuza dalalım. Bakalım kahramanımız da oyunda ilerleterek bakalım neler yapabileceğiz. Şimdi açılıyor oyun. Birinci bölüm diyor kaçış diyor. Bu bir tünel hiç bitmeyecek sandım. Taylan sen salaksın oğlum. Bu soğukta burada ne yapıyorum ben? Ne sanırım ki kendimi macera peres mi? Bir an önce ısınacak ve dinlenecek bir yer bulmalıyım Rastladığım o köyün dediğine göre ileride imamın evi varmış. Gidelim bakalım. Anladığım kadarıyla Taylan isimli bir arkadaşımızı canlandırıyoruz. Şöyle C'ye mi Evet. Şöyle yukarıdan da görebiliyoruz. Bakın Taylan kardeşimiz burada. Böyle sağlamda giyinmiş bu arada. Bu arada sol üst köşede görüyorsunuz hava sıcaklığı. Eksi 13 dereceymiş maşallah. Giyisimizin sıcaklığı 5 derece, hissedilen eksi 8 dereceymiş ve saatinde 15.08 olduğunu söylüyor. Şimdi yürüyelim biraz, ok tuşları yürütüyoruz. Adamımız böyle yavaş yavaş yürüyor. Bakın bakın tam bir ee, tren tünelinden çıktık diyelim. İlerliyoruz. Lapa, lapa da kar yağıyor. Kar da güzelmiş yalnız bu arada değil mi arkadaşlar? Bugünlerde İstanbul'da kar yağdı. Türkiye'nin birçok yerinde de kar var. Şöyle bir yürüyelim bakalım. Nerelere git götürecek bizi bu yol? Şöyle etrafa bakalım biraz. Bir şeyler yok değil mi? Burada yok. Yürüyelim bakalım. Tabi orman tehlikeli olabilir. Onu da söyleyelim. Bu bir hayatta kalma oyunu. Dikkatli olmamız gerekiyor. Abimiz de böyle yürüyor. Ormana gideriz biz ormana şeklinde. Burada herhalde bu sol üst köşedeki bilgileri veriyor ki bize. Hani üşüyoruz vesaire olur diye. Sağ alt köşede de böyle mi, mide simgesi var herhalde acıktığımız zaman çıkıyor. Şurada bir cami görünüyor. İleride bakın. İleride bir camimiz var. O camiyi oradaysa imamın evini bulacağız. İmamın evi de yakınlarında bir yerdedir. Mide simgesinin yanında bir böyle damla gibi bir şey var. Onun yanında bir yıldırım var. Bir de bir sıcaklık simgesi var. Bir de kalp simgesi var. O şimdi tamamen dolu. Midemiz de dolu yani fena değil. Çok aç değiliz. Şimdi camiye doğru yürüyoruz. Bakalım. Abi hızlı yürütmen imkanı var mı acaba? Shift'e basarsak? Evet koşabiliyor gördüğünüz gibi ama tabi koşarken enerjisi de azalıyor. Koş koş koş koş koş koş. Hadi Taylan. Taylan ne bileyim Mehmet falan olsa sanki daha güzel olurdu ya. Belki de Taylan. Bir tanıdığının ismidir, arkadaşının ismidir, yapımcının bilemiyorum. Evet şimdi enerji bittiği için artık koşamıyor. Enerjinin dolmasını bekleyeceğiz gördüğünüz gibi. Doluyor şu anda yavaş yavaş. Şimdi burada bir yerde bir e, imam nerede olur? da oturur genelde. Evet güzel bir müzik çalmaya başladı yine. Güzel de bir acıklı yani. Şurada bir şeyler var. Ne bunlar? Ha mezarlık burası herhalde. Bir bakalım burada odun, odun var. Mesela odunlar var. Cain de boş. Fena değil bir modellemesi filan. Ya enteresan olmuş bu oyun. Şimdi mezarlığın yanında bir gelelim bakalım ne olacak. Etkileşim yapabiliyor muyuz? Bir şey yok burada. Bir şey olmuyor. Şöyle gezelim. Ha el-Fatiha dedi. Okumamız gerekiyor. Okuyalım bir. Evet. Fatiha'mızı da okuduk. Ölmüşlerimizin ruhuna. Camide. Ha şurada bir ev var. İmam-ı bence burası. Caminin içinde yaşamıyordur herhalde. Türk bayrağımız da var. Gördük. Evet. Çok güzel. Şöyle bir geçelim karşıya. Tren falan yok değil mi? Çarpmasın bizi. Hop, selamun Aleyküm. İmam efendi evde mi sen acaba da bakalım. İmam bir bakalım. Kapıya bir bakalım. Nasıldı bu? İçeriden kilitlenmiş. O zaman bir dolaşalım bakalım. Belki arka kapıda bir şeyler vardır. Şöyle geldik. Aha. Kimse yok mu ya? Selamun aleyküm İmam efendi. o burada bir şeyler varmış. Bir dakika ilerleyemiyoruz. Bir gariplik oldu. Evet. Şimdi burada ne var? Coca-Cola var. kola var. kola Coca-Cola değil de. La Cola yazıyor bu arada. <gülüyor> La Cola arkadaşlar. Alalım bunu. Hocam hakkınızı helal edin. Ha aldık. Kırtlama şeker. Biraz garip oluyor. Abimiz Taylan. Türkçeyi varmış. Alalım abi. Böyle robot gibi alıyor ama olsun. Alıyor yani. Bu ne? Yaprak sarma. Hmm severim. Yaprak sarmayı da aldık. Burada ne var? Çanak varmış. Çanakı da alalım. Sonra soğan var. Sonra sarımsak var. Burada bir kağıt var. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sabah askerler geldi. Gökteş çarpmasından dolayı köyleri tahliye ediyorlardı. Onlara ulaşmaya çalıştım ama geç kaldım. Beni almadan gittiler. Eğer bir nuker olursa beni tepedeki gözcü kulesinde bulsun. Allah yardımcımız olsun. Vay bir şeyler oluyor demek ki burada. Ama biz şu malzemeyi alalım da hocam. Al bakalım hocamızın. Sonra hakkını ara biz ona. Al hocam şunu da. de aldık. Şu dolaba sandığa da bir bakalım ne var burada. Evet bunu bir dakika. Evet, depo sandığı. Burada bir şey yok herhalde. Açamadık galiba. Yürüyelim. Sobamız var. Şurada ne var? Aa, kömür de var. Kömürü de alalım. Kömür. Biraz daha alalım. İvit. Sonra çekmece karıştıralım biraz. Hocam güzel helal edin. Burada da kömür varmış. Öbür çekmece de Orada çorap varmış. babet çorap. Aa odun varmış burada. Odunları da alalım. Yatak var. Burada uyuyabiliyoruz galiba. Bakayım bir. Hocam bir dakika. Ha, burada mesela ne kadar uyuyacağını yazıyorsun. Mesela burada biz bir saat uyuyalım abi. Hissedilen sıcaklık 6 dereceymiş. Yatağın sıcaklığı da 5 dereceymiş. 10 aile diyoruz ve bir saat uyuduk. Hava karardı mı? Yok kararmamış hava. Şuraya bir bakalım. Şurada bir de eczaya kutusu var. Ona da bakalım. Bir eczaya dolabımıza. Bunu açalım. Varol diye bir ağrı kesici var. Onu da alalım. Ağrı kesiciyi aldık. Şimdi şu şeyi bir tane odun kalmış burada. Onu da alalım da. Çünkü bu odunlar bize lazım olacak arkadaşlar ileride. Şimdi şu hocayı bulalım. imamımızı bulalım. Bir bakalım nerede o? Tepe dediği yerdeyse tepe. Şuralarda. Şuralarda. Yani şu tarafta mıdır acaba? Bilemiyorum ki. Bir kule gibi bir şey olması lazım diyor. Kulemiz nerededir acaba arkadaşlar? Şurada ileride sanki var mı? Bana mı öyle geliyor? Çok da ağaç olduğu için tam net göremiyorum. Yani ya buradadır ya buradadır. Şimdi buraya bir çıkalım o zaman. Şuraya bir. Hadi koş bakalım. ...sanki bana burada gibi geliyor ama... ...güneş de batmak üzere arkadaşlar. Şurada bir şey varmış gibi... ...evet enerjimiz bitti yine. Bu arada midemizde çeyrek acıktık. Enerjimiz de biraz azaldı gibi. Çıkamıyoruz. Çık abi. Çık çık çık. çık, çık. Aa, burada bir kule gibi bir şey. Göremedim ben. Evet. Biraz daha yukarı çıkalım. Belki yukarılarda vardır. Yaz koşturalım abi. Hadi Taylan koş bakalım. Koş koş koş koş koş koş. Şurada bir kule gibi bir şey var ama baya bildiğimiz. Ha. Burada bir yok burası bir şey değil ama kule çok ileride var. O bizim kulemiz olamaz o. Sanki. Yani olabilir mi acaba? Şurada dumanlar yükseliyor. Orada ne olduysa artık Az daha çıkalım bakalım. Belki de orasıdır bilmiyorum ki. Burada da bir ev var bu arada. Kimin evi acaba bu? Böyle ilginç bir oyun arkadaşlar. Türklerin yapması da güzel olmuş. Hatta bir geliştirilmesi gereken çok yeri var tabii ki. Bu muhtemelen böyle tek kişilik, iki kişilik ekipleri dişidir arkadaşlar. E biz de destek olmak adına en azından hem bu Oyun Cenevuru programımıza tanıtalım dedik hem de Buradan size de böyle bir oyun olduğunu anlatmak istedik. Yoksa tabii ki böyle çok büyük bütçeli bir şey değil bu. Ama 20 lira da nereye vermiyoruz ki verelim arkadaşlara destek olsun. Daha güzel oyunlar geliştirsinler bu şekilde en azından. Buraya bir girelim bakalım. Bizler kapıya giriyoruz ama. Oo, burada ne dolaplar dönüyor ya? Bu ne bu kolijiler master? Oo, hadi bakalım içeriye. Gidelim. Burada da koliler var. Ne kolisi bunlar acaba? Hmm. Burada da bir ev var. Burada da bir şeyler var. Ha kumaş. Alalım. Al abi. Hurda metal. Al abi. Kibrit. Al abi. Bu ne? Plastik hurda. Alalım. Mercek. Kumaş. Topluyorum abi bunları. Topla bunları abicim. Ha. Buradan bir yukarı çıkılıyor. Nereye çıkılıyor acaba bu? Açalım kapımızı. Buradan da bir şey yok ama. Şurada da bakın bir kule var ama oraya mı gireceğiz acaba? Yakınlarda da var sanki. Burada bir duman çıkıyor. Oo biraz daha yukarı çıkalım. Bütün binaya, şeye hakimiz, araziye hakim bir yerdeyiz şu anda arkadaşlar. Evet imamı bulamadık ama muhtemelen şu şeyde olabilir arkadaşlar. Ama şimdi çok uzayacak tabii ki oyun. Bu kule de burası mıdır ona da emin olamadım. Belki başka bir kule de vardır daha böyle tahta, basit. Onu bilemiyorum ama... Şurada bir ateş var. Buradan bir şeyler olmuş yalnız. Dikkatli olmakta fayda var. Evet arkadaşlar, Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programının bu bölümünde sizlere bir Türk yapımı olan Erzurum oyunundan böyle bir 8-10 dakika oynamaya çalıştık. Tabi oyun epey uzun. Çeşitli maceralara atıyorsunuz. Orada imamı bulacaktık. Belki bulduktan sonra başka bir yere doğru, maceralara doğru devam edecektik. O yüzden bilemiyoruz ama eğer oyunun devamını merak ediyorsanız Steam'e bir bakın 20 lira bir şey de değil. Hem yayıncıya destek olur ve bu şekilde oyunu geliştiren ekibe destek olmuş olursunuz. Hem de bir Türk oyununda Erzurum'un soğuk ve karlı iklimine gitmiş olursunuz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Yerli oyunlara destek olmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.